Herkese merhaba sevgili teknolojioku takipçileri ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. teknolojioku yorum programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne konuşuyoruz Osman söyle bakalım. Bugün bence akıllı telefon üreticilerinin biraz pintiliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani benim görüşüm bu yani. Benim de o değil. Şimdi onu anlatacağız <gülüyor> birazdan neden olduğunu. Tabi hikayenin başını anlatayım ben biraz bilmeyenler için. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıkmıştı. Hep de güvenilir kaynaklardan bir evet. tanesi tarafından yapılan bir e, sızıntıydı bu. E, Apple'ın şimdi Eylül önünde telefon tanıtacak biliyorsunuz. iPhone 12 modelleri geliyor. Bu modellerin kutusunda adaptör, işte şarj bilmem ne kablosu lightning. falan olmayacak diyor. Aslında ilk ear olmayacak dediler. Yani kulaklık çıkmayacak dediler. Daha sonra böyle o haberin üzerinden daha bir hafta geçmemişti. Dediler ki adaptörle lightning kablosu da olmayacak. Sadece telefon gelecek. Evet. Şimdi sen anlat istiyorsan önce sonra ben karşı Bunun üzerine bilmiyorum. de Samsung'un bir haber yayınlandı. Evet. Samsung'un Kutularından da yine aynı şekilde şarj adaptörü ve kablo çıkmayacak denildi. Şu anda Apple ve Samsung var. Başka bir üretici yok sanıyorum. Ama ee, bu arada şunu söyleyeyim. Xiaomi'nin modellerinin birçoğunda da kulaklık, kulaklık çıkmıyor. Evet. Ya o daha çok 2000 lira altı, 3000, yani ülkemiz için 3000 lira altı şu anda modellerde kulaklık yok arkadaşlar. Zaten alan arkadaşlar da biliyordur. Samsung'un modellerinde ise arkadaşlar bu Fit tarihinden önce dağıttığı kulaklıklar vardı onun. Normal böyle yuvarlak, buradan takıyorsun, öbürünü şöyle çeviriyorsun. Biri uzun, biri kısa bana, falan. falan, falan he, evet. Onlar falan çıkıyor herhalde üretim çok, çok fazlası. <gülüyor> 1 milyar tane üretmiş herhalde veriyorlar yani. Haberim onları <gülüyor> üret. Fazlası, onları veriyorlar şu anda Samsung'ta da. Ee, Huawei'den genelde çıkıyor. Oppo'dan da çıkıyor ki Oppo biraz pahalı satıyor zaten ülkemize. Ee, onlar dışında ama önümüzdeki dönemde görünen o ki Kulaklık bir yana adaptör ve şarj kablosu da çıkmayacak. Apple anlarım aslında. Apple'ı hani şöyle diyebilirim. Adam şunu düşünmüştür belki. Zaten bunlar benim müşterim, Hani telefonumu alan yine eskiden Apple kullananlar bunu alıyor. Evet. E zaten var. Elektronik çöpe gerek yok. E biliyorsunuz Apple bu konuda çok hassas ya. İşte o yüzden de biz kutuya kablo, adaptör koymayalım demiş olabilir. Tabi bunun maddi yanı var mı diye soracak olursanız Var tabi. Şimdi... İşte şimdi ben o, o konu biraz muallakta ama. Yani ama şöyle şimdi şey. onu çıkartıp iPhone 12'yi ucuza mı satacak? Yok canım ne ucuza satması? Yine ucuzdan, aynı kastettiğim, daya... hayır, ucuzdan kastettiğim şey şu yani geçen sene çıkarttığı iPhone 11'den 50 dolar daha mı ucuz olacak gibi örnek görüyorum. Böyle yapacaksa mantıklı Yok. ama aynı fiyatlar şimdi... satacaksa Apple dediğimiz şirket bir adaptör çıkartıp da 50 dolar fiyat ucuz atmaz zaten muhtemelen o kablo olsun işte adaptör olsun. Onun maliyeti, 10, maliyeti Bile 10 dolar yoktur yani 5 dolar desek. Şimdi bizim için 5 dolar ya 5 dolar ne olacak Apple'a koyar mı diyoruz ama şimdi adamlar kaç milyon tane telefon Hı. satıyor. 50 milyon satıyor atıyorum onunla 5'i çarpınca muazzam bir sayı çıkıyor. Yapıyor. Yani dolayısıyla... Bunu çıkartması onlara maddi yönden bir gelir sağlayacaktır. Keza Samsung da öyle. Samsung'un gerçi şu anda hangi modellerinden çıkartacağını bilmiyoruz ama e, muhtemelen Samsung'ta çıkartırsa arkadaşlar benim görüşüm şudur ki diğer şirketler de çıkartmaya başlayacak. Çünkü zaten biliyorsunuz artık yeni gelen telefonların hepsinde Type-C bulunuyor. Adam diyecektir zaten bu adamda taypsi var. İkinci kabloyu koymaya gerek yok. Ha belki ne olur? Hızlı şarj ile <gülüyor> gelen telefonlar var. Onlarda hem adaptörler özel oluyor hem de o kablolar özel oluyor. Yani atıyorum mesela Oppo'nun Warp teknolojisinde Sadece adaptör değil, aynı zamanda o Vogue kablosu da bulunması gerekiyor. Aksi taktirde normal bir USB taktığınız zaman adaptöre şarj hızlı etmiyor, şarj hızlı etmiyor. şarj olmuyor. Normal şarj oluyor, hızlı şarj evet. olmuyor. Ama tabi Apple için bu sorun olur mu? Ama zaten 20 Watt'lık hızlı şarj destekleyecek yeni telefonlar. Millet 120 Watt'a dayanırken Apple 20 Watt'a yeni geçiyor. Ama bence bu maddi yönü de var. Ben biraz akıllı telefon üreticilerinin pintileştiğini düşünüyorum. Ya bence ben şöyle düşünüyorum. Şimdi şöyle, az önce de söyledim ya yani eğer bize bu indirim olarak yansıyacaksa Yansım telefonun anladım. fiyatında bu Samsung ya da Apple için fark etmez sizin söylüyorum bu arada. Yani Xiaomi gibi mesela uygun fiyatlı bir telefon üretip de Hani kardeşim ben bunu adaptör koymadım çünkü sende vardır bunun adaptörü diyorsa eyvallah ama şimdi Şimdi iPhone tarafında, yani Apple tarafındaki sorun bence, Samsung ya da Android telefonundaki sorun biraz farklı. Çünkü iPhone'da zaten hızlı şarj yapan adaptör belli. Onu alman gerekiyordu normal kutudan yani çıksa evet. bile Kutuda hızlı şarj değil. Evet, şimdi normal. Android'de şöyle bir sorun var az önce söylediğim gibi. Şimdi Oppo'da diyelim koymadığını varsayalım. Hani Oppo'nun böyle bir iddiası yok ama diyelim ki Oppo'da yarın bir gün koymadığını düşünelim. O, evet, o kabloyu özel alman lazım. O adaptörü de özel alman lazım. Herkese mesela Huawei'de de öyledir 40 Watt şarj adaptörü var. E sen şimdi kutudan çıkmadığı zaman onu satın alman gerekecek eğer sende yoksa. Hani bu birazcık bence karmaşaya yol açabilir ama şöyle bir durum da var. Yani benim için hızlı şarj olmasın kardeşim. Evde de 5 tane adaptörü var diyen insanlar da olabilir mesela. Ki evet. buradaki amaç biraz onlara gibi geliyor. Bir taraftan da maliyetleri düşürmek aslında. Yani şöyle düşün Apple geçen seneki fiyattan satsa veya işte 10 dolar bile indirim, indirim sağlayabilirse veya Samsung için de söylüyorum bunu. Malum pandemiden dolayı üretim maliyetleri de arttı. Yani işte, lojistik sıkıntısı olduğu işte üretimde sıkıntılar yaşandı, maliyetler de arttı. O yüzden o fiyatları yansıtmamak adına belki aynı fiyata bile çıkartmak için yapılan bir operasyon da olabilir ama tabi Apple biraz Amerika şirketi olunca hani daha çok kar etmek üzerine kurgulanmış bir fikir gibi geliyor bana bir taraftan da bu. Ya sızdırılan fiyatlar var şu anda hemen hemen aynı olaylar zaten. 5.4 inçlik iPhone'un e, 649 dolar olacağı söyleniyor. Yani bu sene çıkan şeyle aynı hemen hemen iPhone 11 ile diğerlerinin de yine aynı fiyat segmentlerinde devam edeceği söyleniyor. E tabi bu bizim cebimize yaramaz belki ama Apple'ın bütçesine baktığımızda ona bayağı bir kararını arttırmış olacak, öyle. gelirlerini arttırmış olacak. Bu arada Apple bunu ilk kez yapmıyor biliyorsunuz yıllar önce bilgisayarlarından DVD okuyucu çıkarmıştı Apple ve büyük olay olmuştu o zaman Steve Jobs yaşıyordu efsane CEO'su. Ve daha sonra artık günümüzde şu anda bilgisayarda DVD sürücü kullanan tabii, kalmadı çok, çok, gibi bir şey yani. E, tabi kulaklık çıkışı, kulaklık girişinde de daha sonra ilk biliyorsun. Evet, iPhone'a evet. kaldırdılar 3.5 mm. O zaman da millet bir tepki göstermişti. Şimdi bakıyoruz Android telefonlarda da yok ki bugün mesela telefon PX diye bir telefon inceledik. 1800 liralık bir telefon. Onda bile hani kulaklık çıkışı girişi yok, yok. yani. Evet. 3.5 mm şeye yer vermemişler Cakar. E, dolayısıyla şimdi kutudan işte atıyorum iPhone. Çıkartmasa şarj aletinin adaptörünü yine eleştirilecek. Ama 2-3 sene sonra bir bakmışız. Bütün telefon üreticilerin sattığı telefonlarda ne şarj aleti var ne de kutu var. Ya şu da olabilir. İleride belki bu hızlı şarj teknolojilerini ayrı satabilirler. yani Sonuçta bu Oppo'nun mesela 120 W hızlı şarj teknolojisi geliyor. 20 dakikada bir telefonu şarj edebileceği söylüyor. Yani. 4000 mAh'lik bir bataryayla. Ee, bu teknolojiyi Oppo belki ayrı olarak satmak da isteyebilir. Telefonlarında bu teknolojiyi sunar. Fakat adaptörünü ayrıca ben satınmış. bunu şu evet. ayrı satıyorum. Çünkü bunlar pahalı teknolojiler arkadaşlar. Telefonun içine bunu koyduğu zaman Oppo otomatikman fiyatı artıyor. Dolayısıyla sonra da diyorlar ki Oppo'nun telefonları niye pahalı? Hızlı şarjla falan da geliyor çünkü. İşte belki belki de şöyle bir şey de olabilir. Sektörde bir standart da yok bu konuda. Bir standart olsa yani bunu Apple'ı da kapsacak şekilde söylüyorum. Bir standart olmadığı için şimdi Huawei geliştiriyor başka bir Watt da evet. başka bir isimle başka bir teknoloji. Çünkü Huawei'ninki Oppo'ya olmuyor. Oppo'ninki evet. Huawei'ye olmuyor. Samsung'ninki daha başka. Xiaomi başka bir şey geliştiriyor. Aslında bir tane bir ortak bir hani ne söyleyeyim mesela kablosuz şarj dediğin zaman hepsinin bir standardı var değil mi? Qi'i diyorsun, Qi'i ile yapıyorsun ve... Ya hani... onda da şimdi mesela değişiyor standartlar. Şimdi atıyorum Oppo'nun da hızlı kablosuz şarjı var. Xiaomi'nin de hızlı kablosuz şarjı var. Ya tabii ki ortak bir, bir şey ortak var mı? Bir ortak bir altyapı var ama. E, o şeyde şey. de var. Yine Type-C'de de taktığın zaman Şarj ediyor mu hepsi birbirini? Ediyor, ediyor ama, ama hızlı şarj, hızlı şarj etmiyor. E, bu da hızlı şarj aslında burada firmaların biraz rekabetçi olmasını sağlıyor. Şimdi mesela Oppo 120 Watt'ı çıkarmış. Şu an işte yarın 100 Watt'ı çıkartacak. E, muhtemelen Huawei'den de bir anına gelecek. Samsung'dan keza. Evet. Apple'dan gelmez. O 20 Watt'ta takılacak herhalde. Ama ben mesela hızlı şarjdan çok memnunum. Yani ben Mate 20 Pro ile başladım. Şimdi P40'da da devam ediyoruz. P40 Pro'da da var hızlı şarj. E, hani çok hızlı şarj oluyor ya. Ve özellikle böyle hani dışarı çıkman gerekiyor, bakıyorsun telefonun çok, şarjı düşük, oluyor. çok hızlı bir şekilde şarj etmeni sağlıyor. Ben sağ mesela dışarı çıkacaktım, ee, telefona bir baktım şarj %1, Oppo Reno3 Pro bu arada. Onda da biliyorsunuz Vogue var. Taktım şarja işte bir işlerim vardı onları falan hallettim, muhtemelen 15-20 dakikaya geçti ya geçmedi. Dedim herhalde %20-30 dolmuştur alayım, bir baktım %54 dolmuş yani. Ki evet. yıllardır iPhone kullanıyordum, iPhone'da genelde öyle taktığımda ya, %20 anca olduğu için evet. <gülüyor> oradan alışkanlık. Yani mutlu da oluyor insan ama bayağı dolmuş falan dedim iyi yani bütün günü çıkartırsın %54 şarjda çünkü. Tabi bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar bu verdiğimiz bilgiden hiçbiri kesin değil yani Apple'ın yani, da kutusuna koyup koymayacağı adaptörü henüz belli değil Samsung'u da belli değil veya diğer üreticilerin ne yapacağı da belli değil belki şimdi şöyle iddialar da var burada işte Apple kutuya koymayacak ama sana bir işte hediye çeki verecek gidip işte istiyorsan onuna bir şey alacaksın falan gibi bence pek olmayacak bir hayal bu Apple böyle şey yapmaz söyleyeyim abi şimdi Tim Cook çıkacak şey saniye iPhone tanıtımda. diyecek. Çevreyi seviyoruz. Çevre bizim için çok önemli. Tabii tabii bir tabii. Yüzden, <gülüyor> bu yüzden şarj aleti ve kabloyu kutudan çıkarttık herkese. <gülüyor> <gülüyor> Hatta öyle bir çıt var ya böyle. Oo! El <gülüyor> <ya, gülüyor> <gülüyor> Come on falan diye bağırmalar artık. böyle. Artık kutuda şarj aleti ve kablo olmayacak. Oo! <gülüyor> Hayır bence kutu olmasın ya. Böyle poşette falan versinler ya. Yani. O bir iki sene sonra. Ağaçları çok seviyoruz. Tabii tabii. Çevremiz yaşasın olsun. O yüzden artık kutu olmayacak. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Yeah, come on. Yani tabi bundan söylediğimiz gibi kesin bilgi değil. Ee, Eylül ayında kesinleşecek kutudan şarj adaptör çıkıp çıkmayacağı Samsung e, Ağustos'ta biliyorsun yeni modelleri tanıtıyor. Belki orada da duyurabilir bilemem şimdi. Orada da detaylar henüz yok değil. Ya yetki. sanmam şimdi şöyle not. Bence Apple'ı bir beklerler. Apple bir yapsın da bu çünkü çok olumlu bir haber. değil. tepki ha. onlar çeksin. Tepkiyi bir ölçelim derler. Evet. Akarız hani çok fazla böyle şey yapmazsa biz de yaparız derler. Muhtemelen. Kulaklık şeyinde öyle yaptılar işte 3.5 milimde. Muhtemelen öyle olabilir arkadaşlar. Ama ben bir taraftan iyi görüyorum bir taraftan iyi görmüyorum. iPhone için de hızlı şarj zaten ayrıca adaptör almak zorunda olduğun için çok bir şey fark etmeyebilir bence de. ve Daha önce Apple kullananlar için, daha önce iPhone kullanan için bence şey, çok da bir sıkıntı olmaz. Ya sıkıntı şu yönden oluyor. Bu Apple'ın kabloları biraz böyle çabuk soyuluyor falan. E, ki versin yani ben parasını veriyorum, telefonu alıyorum. Belki tamam kutuda tutacağım ben o şarjı. Ama yani şöyle de... düşün. O, onu sana ayrıca satarsa daha çok kâr ediyor. İyi de o Apple yarıyor bana yaramıyor. İşte Apple yarıyor <gülüyor> dönmez zaten sana ne yöreci söylemiyorum. Biliyorsunuz yani siz şey şimdi kutunun içinde ürettiğin zaman hani atıyorum dediğin gibi 50 milyon üretiyorsun ama aksesuar olduğu zaman o öyle de yani ben kendimi düşünerek söylersen yani bence tabii vatandaş yani için o iyi bir çıkartma, şey değil. O. çıkartmasın yani ne olacak? plastik çöp ben çöpe atmıyorum zaten Apple'ın kablolarını rahat olsunlar da o konuda. Evet, ben de attırıp attırıyoruz. kullanıyoruz işte Ya bizde vardı zaten. Yeni, yenisini al eskisini çöpe atayım diyen ben hani en azından Türkiye'de. <gülüyor> yok Türkiye'de düşünmüyorum yani. Bizde ha, Avrupa'da şey hani 1 dolar 2 dolardır adam da at çöpe falan diyordur elektronik evet. artık hesabı da. Bizde bir şey yok. Ben sanmıyorum arkadaşlar. Tabii ben farklı farklı yerde kullanıyorum bu arada. Hani adı o adaptörlü hani USB girişli olanlarını. Bir sürü şeyde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Zaten Type-C kablolar hani her yerde olsun falan o çok geniş bir kullanım alanı var hani LightLink'te biraz daha sınırlı. Mecburen Apple ürünleri yani Apple ürünleri evet. falan ama onları da atan ben görmedim yani değerli o kablolar. İkinci elde Letgo'da satıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bir teknoloji oku yorum programının daha sonuna geldik. Bu programda sizlere Apple'ın ve Samsung'un önümüzdeki dönem yapmayı planladığı ama kesin olmayan bir kez de altını çizelim. Adaptör ve şarj kablosunu kutudan çıkarma hamlesini değerlendirdik. Tabi bu kesin bir bilgi değil. Önümüzdeki günlerde belli olacak. YouTube kanalında bizi takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımıza da bekleriz. Farklı bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.